Evet, i̇slah Spor ve Araban Spor karşılaşması başlıyor. Bir dakikalık saygı duruşu ardından maç başlıyor arkadaşlar. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Lazım Bir tane yeter mi sana? Ne? Yeter. Yeah bra ch ch a uh -huh. Evet sevgili izleyicilerimiz, dakika 20 İstaya Spor 0, Araban Spor 0 Karşılaşma devam ediyor. Dayı spor 0, Araban 0. Dakika 18. Köşe'deki saat aynı arkadaşlar, maç saati. 18. dakikadayız. geleceksiniz Vallahi... <gülüyor> Evet, İsrail Spor 0, Araban Spor 0. Karşılaşmanın 20, 20. dakikasındayız şu anda. Köşedeki canlı yayın saatiyle maç saati aynı. Şu an 20. dakikadayız. Islahi Spor'da bir oyuncumuz şu an sakatlık geçiriyor Maç durdu arkadaşlar Evet Islahi'den buraya tam 150 kilometre yol geldik Araban baya uzakta Maraş Pazarcık üzerinden Adıyaman sınırına yaklaştık resmen Araban Adıyaman sınırına yakın zaten Besne'ye yakınız şu anda araban Tam 150 kilometre yol geldik iki tane dolmuş dolu geldik Sivil araçlar da geldi toplamda 60-70 kişi varız burada taraftar olarak Sevgili izleyicilerimiz Araban Spor 0 Stayspor 0 dakika 22. Stayspor deplasmanda şu anda Araban'dayız. Araban Spor'la karşı karşıya. Evet korner kullandı Stayspor ama kaleciyle buluştu top. youtube'dan sayfamızı takip etmeyi abone olmayı unutmayın abone olmak ücretsiz arkadaşlar her hafta canlı olarak paylaşıyoruz maçı emek ediyoruz bari sayfamız canlılansın şöyle takip edin destek olun youtube'dan abone olmak ücretsiz abone olarak sayfamıza destek olabilirsiniz takip edebilirsiniz her hafta maçı canlı olarak paylaşıyoruz sizlere Evet görüntü kalitesi kötü olabilir sallayabilirim kamerayı <gülüyor> Yapacak bir şey yok Şartlar bu kadar Telefonla çekiyorum şu an Destek olursanız inşallah e, sayfamızı takip edin Kamera ekipman alacağız Desteklerinizi de bekliyoruz Takip etmek yeterli destek demek istediğim manevi destek Parasal değil canlı yayınımızı sağdaki 3 noktaya basarak paylaşabilirsiniz. Facebook'ta daha fazla kişi izlesin. Sağda altta 3 nokta var. Oraya basarsanız paylaş var. Oradan Facebook'tan, WhatsApp'tan millete atabilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Onlar da izlesin. Takipçilerimizle Yani şu anda canlı yani cep telefonunda yaptığım için biraz çok sallanıyor. Kusura bakmayın. Eto, Eto, ya, bakayım, Araban teknik direktörü çok sinirli. Eto, Eto. <gülüyor> ya Araban şu an küme düşme aşamasında. Küme düşmeye oynuyor. Sağda iki top var şu anda. Maç durdu. Yuh ya! Bir de siktir Adamın ayağını kırdı bir de sektirdi. O benim ben. O benim ben. Araban şu an kontrol atağı geçti ama Kalecimiz başarılı bir kurtarış gerçekleştirdi Araban atakta şu anda evet, Top İslah'ı sporda kontrol geçti şu anda Hadi İslahı. Bir gol. ja YouTube sayfamızı takip etmeyi unutmayın abone olmayı unutmayın abone olmak ücretsiz unutmayın arkadaşlar Her hafta canlı olarak paylaşıyoruz yayınınızı Slidespor maçlarını her hafta canlı olarak paylaşıyoruz sizler de destek olun takip ederek Like atın Orada beğeni tuşu var beğeni yapma arkadaşlar Kalecimiz mükemmel bir kurtarış gerçekleştirdi. Mükemmel bir kurtarış gerçekleştirdi kalecimiz. Uzaktan sert bir vuruş vardı arabandan. Kornel kullanıyor şu an araban. evet maçın tekrarını izleyebilirsiniz paylaşacağız youtube'dan isahi tv sayfasından tekrardan izleyebilirsiniz yine kalecimiz başarılı bir kurtarış gerçekleştirdi Araban iyi bastırıyor şu anda 4 tane üst üste atak geliştirdi 4'ü de kaleciyle buluştu top Dakika 31 arkadaşlar Köşedeki saat de aynı maç saati 31. dakikada üstü anda Evet yayınımıza yeni katılan değerli izleyicilerimiz Lütfen YouTube'dan sayfamızı takip etmeyi, abone olmayı unutmayın Abone olmak ücretsiz unutmayın Evet, evet Güzel bir kurtarış diyemeyeceğim Dışarı attı topu net bir gol pozisyonuydu maçın tekrarını maç sonunda izleyebilirsiniz tekrar bu sayfadan gol pozisyonlarını youtube sayfamızı takip etmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar abone olmak ücretsiz et spor serbest vuruş kullanıyor dakika 33 hadi vurduğun gol olsun islahi spor yukarıda beğeni tuşu var beğeni de yapmayı unutmayın bunlar bizim için önemli ne kadar çok beğeni olursa o kadar önerilerde çıkar sayfa daha çok kişi izler ne kadar abone çok olursa takipçi olursa o kadar daha çok kişi görür evet isa ispor corner vuruşu kullanıyor şu anda Yer top yerden gitti. <Gülüyor> evet. Kayspor Tekrar korner vuruşu kullanıyor. Hadi Islayan. Evet, 89 numara güzel kesti ama çok içe kesti. Biraz yukarıdan kessene yani kardeşim. Evet, Araban kontrol ata. Kalecimiz mükemmel bir çıkış yaptı. Galeye vurdu ama gol olaydı keşke kaleci. <gülüyor> Güzel vurdum ama. Valla kaleci mükemmel. Bugün dördüncü pozisyon. Üç tane gol kurtardı. Dördüncü kontrol hatağı kesti. Bu maçın en iyi oyuncusu bence kalecimiz. Kendi fikrim. Evet 3 tane net pozisyonu kurtardı Bir tane de kontratağı kendisi kesti orta sahaya kadar gelerek Maç heyecanlı güzel çekişmeli geçiyor Evet araban yine kalecimiz başarılı bir kurtarış yine tebrik ediyoruz Helal olsun maçın adamı kim diye soracak olursanız kalecimiz Yine bir gol pozisyonu önledi. Ani çıkışıyla. Evet, haraban serbest vuruş kullanacak. Maçın yıldızı bence kalecimiz. Sizin düşünceleriniz ne bilmiyorum. Maçı tekrar paylaşacağım. Yorumlarınızı alta yazabilirsiniz. araban Spor şu anda serbest kuruş kullanıyoruz değerli izleyiciler. Tamam, aferin, aferin. Evet out kullanacağız şu anda. Evet, karşı türbün İslahiye taraftarı bu arada, göstereyim sizlere. Şu, bu gördüğünüz taraftarlar İslahiye Spor taraftarları. Şu iki türbün de Araban sporu arkadaşlar. İki türbün İslahiye değil, iki türbün Araban, şu sağ en köşedeki türbün 70 kişi İslahiye Evet, sayfamızın üst tuşunda beğeni tuşu var arkadaşlar beğenebilirsiniz Like işareti var Şu an 19 kişi beğenmiş Sizler de beğenebilirsiniz 38 kişi izliyor şu anda Tekrar kontur girdi ama geçemedi savunmamızı. Evet, beğeniler için teşekkür ediyoruz. 21 kişi olmuş beğeni. Evet, 41 kişiyiz ama neden 22 kişi? Beğeniyi biraz arttıralım lütfen. 22 oldu, evet. Arttıralım biraz daha. Erman Toğraoğlu gibi konuşmaya çalışıyorum ama beceremiyorum <gülüyor> Erzurum şivesiyle spiker vardı Ben de İsrail şivesiyle spikerlik yapıyorum size Bunları neden tekrar tekrar söylüyorum Açıklayın maç durmuşken e, belki kızıyorsunuz çok konuşun İbrahim sohbet sohbet oluyorum e, Şu sohbet bölümünü normalde açmam lazımdı açamadım ayarları nasıl yapıldığını bilmediğim için ayarları açayım bir dahakine siz de sohbete katılabilirsiniz biraz açıklama yapayım sizlere YouTube'dan izlendikçe para yatacak hesabımıza inşallah Google veriyor izlenmelerden onay kodu bekliyorum şu anda yani ekipman almamız lazım kendimizi geliştirmemiz lazım telefonla çekiyorum şu anda canlı yayını Yani canlı yayınımızı şu anda telefonla çekiyorum biraz sallanıyor şimdi diyorsunuz bana ne kadar çok sallıyorsun kamera falan Evet ekipman mantığını alacağız kamera alacağız 4.5G cihazı alacağız Canlı yayın arabası dizeceğiz bir tane Ama desteğe ihtiyacımız var Evet şu an için manevi destek bekliyoruz Manevi destek nedir sayfamızı takip edin Videolara beğeni atın Bunlardan Google bizlere para veriyor izlenme oldukça beğeni oldukça En azından Google'dan bir gelirimiz olsun sizden bir şey almıyor Google Aralara reklam koyuyor Google videoların arasında onlardan kazanıyor Google onlardan da bize pay veriyor Mantığı o yani En azından Google'dan kazanalım diyorum yani Bir gelirimiz olsun bize emek ediyoruz Ekman alacağız yine istayimiz için harcayacağız kamera alacağız Televizyonu geliştireceğiz biraz İstayet TV diye kurduk adını istayimizin bir televizyonu olsun istedik evet, Bu sayfada canlı yayınlar yapacağız bu şekilde röportajlar yapacağız Kurumu amirlerine konuk alacağız Bir şekilde güzel bir televizyon mantığıyla internet üzerinden televizyon kurmaya çalışıyoruz. Uydu üzerinden RUTİK izin vermiyor, vermiyor. İsteyle televizyon, hatta olay TV de kapanmış ondan. Yani şu an şartlar baya zorlaştı. Yine biz kendi imkanlarımızla en azından bir televizyon kuralım dedik. Destek bekliyoruz. Evet maça devam ediyoruz şu anda. dakika 43 arkadaşlar. İstan Spor 0, Araban Spor 0. Evet, beğeni yapmayı, abone olmayı unutmayın. Sayfamıza abone olmak ücretsiz. yukarıda like işareti var arkadaşlar 26 tane like yapılmış yapmayanlarda yaparsa seviniriz beğeni yapın sayfamızın trendi yükselsin 45. dakikadayız uzatmalar hariç. Evet İslah Spor 0, Araban 0. Araban kontrol hata geçti ama savunma mükemmel kurtarışıyla. Aziz Allah Şefat Ya sonra. Evet, dakika 45-45 kişi şu an bizi 46 olduk 47 olduk, teşekkür ediyoruz izleyen arkadaşlara İzleyen arkadaşlar yukarıda beğeni tuşuna basıp beğenirseniz sevinir sayfamıza like atarsanız 33 like gelmiş Biraz daha arttıralım like'ları Çok komik oldu değil mi? Önerilerde çıksın sayfamızın trendi yükselsin diye diyorum arkadaşlar ondan hatırlatıyorum Sayfaya yeni katılan arkadaşlar vardır Hatırlatmış oluyorum ben. Hadi gol be! Evet, dakika 46 sevgili izleyicilerimiz. İstahispor 0, Araban 0. sayı spor kontra atakta Hadi gol evet, Sevgili izleyicilerimiz dakika 48 şu anda Karşılaşma Araban sıfır, Islay'ı sıfır Götü evet. ee, bir haberimiz var, internet paketim bitti Evet, 90 artı 5 oynanıyor 50. dakika şu anda İsrail 0 Araban 0 <gülüyor> Dakika 51 arkadaşlar Evet hakem ilk yarıyı bitirdi. İslahispor 0, Araban 0. İlk yarı sonucu. Evet, sevgili izleyicilerimiz, Youtube'dan sayfamıza abone olmayı takip etmeyi unutmayın. İkinci yarı tekrar sizlerle olacağız. Tekrardan bekliyoruz. Youtube'dan arama yerine TV yazarsanız çıkar. Telefonunuzda bulunan YouTube programına arama yerine Issaetv yazdığınız zaman çıkar sayfamız. İkinci yarı 15 dakika sonra görüşmek dileğiyle. İnternet paketim bitti çünkü. İkinci yarı görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İkinci yarı 15 dakika sonra tekrar canlı yani açacağım sizler için. Telefonunuzda bulunan YouTube programına giriyorsunuz. Oradan e, arama yerine bastığınız zaman YouTube programından Sight TV yazdığınız zaman çıkıyor sevgili dostlar. Telefonunuzdaki YouTube programına arama yerine Sight TV yazınca çıkar sayfamız. Telefonunuzda bulunan YouTube programından giriyorsunuz. Oradan daha kolay. Sight TV yazdığınız zaman çıkar. Oradan abone olmayı, takip etmeyi unutmayın Evet şu anda beni izleyen değerli dostlar biraz da beğeni yapın. şu yukarıda beğeni şu var Evet Islahiye şu anda maç oranlamasını yapacak olursak Islahiye %38 Araban %60 gibi o civarlarla Araban daha aktif daha kontratak atak daha fazlaydı arabanda. Kalecimiz ma, e, maçın yıldızı kalecimiz. Çünkü güzel kurtarışlar yaptı. 4 tane net pozisyonu kurtardı artı 3 tane yakın e, kontür atağı önledi kalesinden erken çıkarak. İkinci yarı inşallah daha güzel olur. Takviyelerle. Oyuncu değişikliğiyle. İstahiyye bugün biraz... Araban daha aktifti. Güzel oynadı İstahiy Spor ama Araban Yani maçı oranlayacak olursak İstahiy Spor %40 diyelim. Araban %60'lardaydı yani. Gol pozisyonu daha fazlaydı arabanda. Evet, beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar youtube sayfamıza abone olmayı unutmayın abone olun ki bizler de sayfamız gelişsin bizler de destek olmuş olun emek ediyoruz evet kazancımız google'dan gelecek izlenmelerden mesela siz bir beğeni yaptığınız zaman google bir kuruş para yatıracak bir kişi izlediğiniz zaman bir kuruş para yatacak yani 1000 kişi izlese 1 TL yatacak hesabıma. <gülüyor> Çok komik rakamlar ama olsun. En azından bir gelirimiz olsun Google'dan. Sizden bir şey gitmiyor. Herhangi bir ücret gitmiyor. Sayfamıza destek olmaya abone olmayı unutmayın. İkinci yarı görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hasan Canım. 20 dakika sonra sizlerle istekli.